Küçük kurbağa Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok Yüzelim derede Küçük kurbağa, küçük kurbağa Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok Yüzelim derede Küçük kurbağa küçük kurbağa kulağın nerede? Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede. Küçük kurbağa küçük kurbağa kulağın nerede? Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede. Yok, yelkenin yok yüz evim derede küçük kurbağa küçük kurbağa yelkenin nerede yelkenim yok yelkenin yok yüz evim derede Çiğ kurbağa gözlerim nerede Gözlerim yok gözlerim yok yüz evimde evette Küçük kurbağa küçük kurbağa gözlerim nerede Gözlerim yok gözlerim yok yüz evimde evette